İlk gönüllülük deneyimi, Hacıtip Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyken teke evde başladım. Bu bağlamda her çarşamba bir buçuk saat süren fen etkinliklerine katılmaya başladım. Aslında ilk aşamada oldukça kaygı veren bir süreçti bu. Hiç tanımadığım onca çocukla beraber zaman geçirecek olmak, onlarla birlikte deneyler yapıp, sordukları soruları yanıt verecek olmak beni oldukça geriyordu. Gel gelelim, süreç beklediğimden çok daha güzel ve şekilde ilerlemeye başladı. Öyle ki, etkinlik partnerinin ne oldukça iyi anlaştık. Gözlerinde adeta yıldız parlaklığı olan güzel çocuklarla tanıştım. İkinci haftadan itibaren çoğu evlerine dönmeden önce bana sarılmaya başladı. Ama beni en çok etkileyen şey başka bir olaydı. Bir etkinlikte çocuklara... Bir zaman makinesi icat etmiş olsaydınız hangi zaman dilimine gitmek istersiniz ve neden diye sormuştuk. Çocukların hepsinden bambaşka tarihler ve gerekçeler duyduk. Öyle ki içlerinden birisi kendi dedesinin çocukluğunu görmek istediği için 1940'lı tarihlere gitmek istediğini söylemişti. Tam o sırada başka bir çocuk ''Ben önce 1981 sonra da 1923 yılına gitmek isterdim abla.'' deyince gerçekten çok şaşırdı çünkü neredeyse tüm çocuklar kendi ailesinin çocukluklarını görmek ya da uzaya gidebilmek için farklı tarihler belirlemişti daha sonra nedenini sorduğumuzda bize Atatürk yalnızca büyük haliyle görebildiğini çocukluk ve bebekliğini çok merak ettiğini söyleyip bekledi eğer söylediğim tarihlere gidebilseydim onun nasıl bir çocuk olduğunu görebilir Bizlere Cumhuriyet'i ve 23 Nisan'ı hediye ettiği için teşekkür ederdim. Çünkü 23 Nisan'ı çok seviyorum. Okulda hep süs yapıyoruz. Çok seviniyorum." Bunu duymak, ciddi anlamda günün geri kalanının harika geçmesine neden olmuştu. Ve verilen hiçbir çabanın boş olmadığını düşünüp, umutlanmıştım. Sizlerin de benim gibi umut doğması dileğiyle.